İstanbul Airshow'da uzun zamandan sonra yeni nesil bir iş yetinin Mokab'ı sergilendi. Dün yaptığımız ilk videoda da bununla ilgili bilgi vermiştik. Mokab dediğimiz kabinin birebir ölçüsünde hazırlanmış bir modeli. Ve tabii ki Dassault Falcon'ların Türkiye temsilcisi Soylu Havacılığın genel müdürü Alişan Soylu'yla beraberiz. Alişan Bey 6X projesi bir yandan uçuşlar devam ediyor. Ne aşamaya geldi? Bir son durumunu alalım sonra da uçan miras teknik özelliklerini şöyle bir kabinine beraber bakalım. memnuniyet Öncelikle hoş geldiniz. 6X mokabını getirdik çünkü bu uçak çok yeni bir uçak, çok yeni teknoloji içeriyor ve şu anda çap olarak dünyadaki en geniş işleti. Dolayısıyla bunu müşterilerimizle ve e, havacılık aşıklarıyla paylaşmak istedik, o yüzden de getirdik. Uçak şu anda dört uçak olarak uçuyor. İkisi kabinli, ikisi test cihazlı. E, tahmin ediyoruz sene sonunda EFE ve EASA e, sertifikasyonlarını alacak. Ve 2023'ün başından itibaren de teslimatlar başlayacak. Ee, i̇nşallah bir aksilik olmazsa da Eylül 2023'te yurdumuzda da uçmaya başlayacak bir tane. Şimdi tabii sizin çok büyük gizlilik içeriyor. Müşterilerinizle yaptığınız anlaşmalar. Evet. Söyleyemiyorsunuz aklı ama bir Türk Bayraklı 6X 2023'ün Eylül'ünde geldiğini söylüyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi uzun süre uzun menzilli uçaklarda 3 motoru vardı. 2 motora düştü. Kabin dışında performans açısından bu uçak neler sunuyor? Örneğin İstanbul'dan nereye duraksız uçabiliyor? İstanbul'dan aslında e, tabii rüzgarlara bağlı olarak bir kere New York kesinlikle e, olabiliyor ama eğer rüzgar az olursa karşı rüzgar Chicago'ya kadar gidebiliyor. Bu uçağın nokta e, 85 makla e, menzili e, aynı şekilde nokta 85 makta 7X uçarsa 7X'ten uzun. Yani e, motorlar daha farklı e, sessizlik çok farklı 7x'e göre. 8x'ten de sessiz olacağına inanıyoruz. Çünkü testlerdeki netice öyle. Ee, kabinli olan e, ölçümler yapılıyor o test uçağında ve e, şu ana kadar verilerimiz hepsi daha sessiz olduğunu gösteriyor. Daha büyük camlara sahip ve 30 tane cam var uçağın içi gündüz gibi yani çok rahat bir de biliyorsunuz uçakta girdiğiniz anda mutfak bölümü o mutfak bölümü her zaman karanlıktır. Daso buna da bir çözüm getirdi. ve tepeye bir cam koyduk. Dünyadaki tek tepede camı olan uçak. Dolayısıyla oradan da aldığı gün ışığıyla giriş aydınlık oluyor. Yani. Yani tabii izleyicilerimize de şunu söyleyeyim. E, uçan tamam yanına camları koyabiliyorsunuz aerodinamik, mühendislik tasarım olarak ama tepesine bir cam koymak, o gövdede bu modifikasyonu yapmak hiç de kolay değil. değil. Sonuçta DOSO'nun sonu, de, baktığımız zaman askeri teknolojisi bunlarla ilgili yaklaşımları ve tecrübesi de her zaman olduğu gibi herhalde Falcon ailesine yansıyor. Tabii ki. Bunda Easy'nin dördüncü evresini kullanıyoruz. Digital flight control sistem var zaten. Kablolu uç sistemi. Ee, ve bu uçak yani handling'i diyelim e, o kadar güzel ki birçok meydana ulaşabiliyorsunuz. E, Cannes gibi, ne bileyim La Molle işte ne bileyim Lugano. Yani bizim oraya biliyorsunuz üç motorlu uçaklarımız da iniyor. London City'e en önemlisi. Bunların hepsini kullanabiliyor. Şimdi üç motorlu uçaktan iki motorlu tabii motor teknolojisi devamlı gelişiyor. Fakat biz... Üç motorlu yapan tek firmayız biliyorsunuz. O yüzden biz üç motorluyu devam edeceğiz. Çünkü bizim üç motorlu da ayrı bir kategoride müşteri kitlemiz var. Onlar iki motorluyu düşünmüyor mesela. Üç motorlu ama bizim üç motorumuzun toplam gücü, İki motorun altında kalıyor her zaman. Dolayısıyla onların da üç motorlu olmasına rağmen giderleri çok düşük. Dolayısıyla yani üç motorlu olması, üç motor daha fazla gider anlamı taşımıyor bizde. Ee, Uçan dizaynı iki motorla da üç motorla da gayet rahat uçup her türlü görevi yerine getirebilecek şekilde. Tabii ki bu seçimlerde uçulan meydanlar, menzil, kaç kişiyi seyahat ediyorsunuz? Bunlar da önem taşıdığını düşün. Bir de Falcon 16x'in e, şu an liste satış fiyatı ne kadar onu da sizden bir duymak isterim. E, 54 milyon dolar civarında şu anda çünkü bizim teslimatlarımız 2025'e taştı 2023 ve 2024'ü tamamen satmış durumdayız. 2025'te teslim edebiliyoruz o yüzden de tabii enflasyonla birlikte fiyatlar da yükseldi. E, ama yapacak bir şey yok yani bütün imalatçılarda da aynı durum söz konusudur diye düşünüyoruz işte inşallah ileride 2025'te 10x'i de çıkarırsak e, o zaman biz çıtayı iyice yukarıya taşımış olacağız çünkü 10x'in kabini e, 6x en büyük dedik. o güne kadar en büyük şu anda 1.98 yüksekliği var 2.58 genişliği var 10x geldiği zaman ortaya 2.03 yükseklik, 2.77 genişlik var ve 4 lounge, yatak odalı ve duşlu. Yani o artık havadaki penthouse bize göre. Standartlar yukarıya doğru kaç, e, yükseliyor. Devamlı gidiyor, evet. Yani şu anda bu e, Buna da bir e, ilgi var ve dikkat ederseniz bütün uçakların menzilleri uzuyor, e, uçak kabini daha hani ferahlıyor, daha rahat olmaya başladı. Çünkü uzun uçuşta akla olarak insanlar rahat bir kabinde uçmak ister, küçük kabinde o kadar uçuşu yapmak çok zor. Dolayısıyla biz de onu düşündük ve daha sonra e, aslında bu çalışmayı. 3-5 yıl önce başladı ama çok sessiz başladı, sessiz gitti ve en sonunda geçen sene internet üzerinden açılışını yaptılar o uçağın kanatları falan bitmiş durumda önümüzdeki yıl toplanmaya başlıyor uçak yani bir araya gelecek montajına girilecek ee, tahmin ediyoruz 2023'ün sonuna doğru da test uçuşları başlayacak 24 25'in ortasından itibaren de teslimatları başlayacak bu arada tabi izleyicilerimiz 1.98'i değil mi bu, bu 1.98'den 2.03'e 5 santim 5 santim dediğiniz zaman yıkıyorsunuz bütün gövdeyi sıfırdan tasarım yapmak durumunda bu ayrı bir süreç, ayrı bir uçak haline geliyor. Bunu da e, zaten mühendislik olarak çok iyi bir şirket. 2.58'e, 2.77'ye çıkıyorsunuz. Yani bu da... Tamamen yeni. Kanatlar kompozit mesela Onyx'te ve ince. Hem hafiflik sağlıyor hem sürati artırıyor. Bu uçağın da e, mesela bunu 90 makla uçurabilirsiniz. Çünkü en son sürati bunun 92,5 mark. E, ve dediğim gibi 85 makla gayet rahat New York'a gidebiliyorsunuz. Yani her hava şartında. Şimdi tabii salgın dönemi içerisinde işçeti kavramı da değişti. İş adamları için daha ön plana çıktı. Salgın Türkiye'deki işçeti pazarını nasıl etkiledi, nasıl görüyorsunuz? Şimdi siz çok uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle ilk başlarda tabii bu seyahat kısıtlamaları, ülkelerin koyduğu kısıtlamalar iş adamları uçamaz oldu. Yani özel uçağınız da olsa gidemiyorsunuz bir yerden bir yere. Ama pandeminin gevşemesi ile birlikte bütün dünyada bir e, hareket başladı çünkü e, firmalar e, daha önce iki uçağı olan e, Amerika için konuşayım mesela iki üç uçağı olan firma e, işte tasarruf tedbirleri falan deyip tek uçağa düşüyordu ama daha sonra bu değişti çünkü kimsenin hava yoluyla uçup da herhangi bir hastalığa maruz kalmasını istemiyorlar. Bütün yüksek seviyedeki yöneticilerinin uçakla uçmasını, özel uçakla uçmasını istiyorlar. Bu bizde de aynı şey tabii ki. Yani bizde de bir anda bu pandeminin gevşemesiyle uçak alımı furyası başladı. Bu tabii ki e, erken davranan... Ee, şirketlerin elindeki white spec dediğimiz hazır olan uçakları aldılar. Erken davranamayanlar sıraya girdi veya o arayı kapatmak için kullanılmış piyasadan uçaklar aldılar. Ama ileride bunu yenileriyle değiştireceklerdir büyük ihtimal. Ee, ve bütün dünyada bu, bu şekilde e, oluştu ve şu anda pek kullanılmış uçak pazarında uçak kalmadı desek yeridir yani. Epey bir rüzgar oldu demek evet, ki bununla evet, ilgili. Evet yani baya baya bir e, yani 2019'da 2018-2019 aşağı doğru hareketti. 2020'de düzeldi diyelim 2020'de tırmanmaya başladı ve şu anda aynı süratle e, tırmanmaya devam ediyor. Yani. Daha e, Bu biraz daha devam edecek diye düşünüyoruz. Çünkü bazı ülkeler %100 vergi indirimi sağlıyorlar. Ne bileyim Amerika, Avustralya gibi bazı ülkeler e, diyorlar ki tamam aldın yüzde %100'ünü verginden düşebilirsin. E, iş adamları o zaman tabii o da bir avantaj oluyor. E, durmuyorlar, alıyorlar. İşte sivil havacılık tabii salgın olarak iki yıl çok büyük hava yolu tarafı çok büyük hasar gördü. Toparlanmaya çalışıyorlar. Artan bir fiyatlarıyla biz biraz daha o zararı azaltmaya çalışıyoruz ama işletlerindeki çıkışta enteresan. Soylu Havacılık Genel Müdürü Alişan Soylu, Daso bazında Falcon işletleriyle uzun yıllardır e, Türkiye ve bölgedeki ülkelere satışını gerçekleştiriyor. Ve dikkatli bir şekilde bu pazarın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de büyüyeceğine dikkat çekiyor.